Dünyada değiştirmek istediğimiz çok şey var. Bizi ve dünyamızı zehirleyen hava kirliliği, yüzyıllarca kaybolmayan plastikler. Dünyayı daha iyi bir yer yapabilmek için sana ihtiyacımız var. Biz, biz gönüllüleriz. Gönüllülük yaparak sosyal becerilerini geliştirebilir, bir yandan da yeni arkadaşlıklar, hatta profesyonel bağlantılar edinebilirsin. Gönüllü olmanın belli bir yaşı, eğitim ya da kimliği yok. Hatta tarihi çok eskilere gidiyor ve dünyanın birçok yerinde farklı şekillerde bulunuyor. Kuzeye gittiğimizde Dugnat karşımıza çıkar. Dugnat, Norveç'te kolektif gönüllü çalışmayı tanımlar ve geleneksel bir işbirliği anlamına gelmektedir. Güney'e indiğimizde ise ''İnsan ancak başka insanlar aracılığıyla insan olur.'' anlamına gelen Ubuntu ile karşılaşırız. Yaşadığımız yerdeki insanların da çok yardımsever olduğunu biliyoruz. Peki niye gönüllülük hakkındaki araştırmalarda Türkiye son sıralarda, afet dönemleri dışında ve kendi haklarımız ihlal edilmediği için başka hayatları göremiyor olabilir miyiz? Son araştırmalara göre gönüllü faaliyetlere katılım oranı, Danimarka, Güney Afrika, Amerika gibi ülkelerde %50'nin üzerindeyken Türkiye'de bu oran sadece %6. Bu oranı arttırmak için daha fazla gönüllüye ihtiyacımız var. Yani sana ve arkadaşlarına. Gönüllü olabilmek için ihtiyacın olan çok az bir zaman ve bolca sevgi. Nereden başlayacağını bilmiyorsan yakınındaki dernek ve vakıfları araştırabilir, gönüllü olmak istediğini söyleyebilirsiniz. Sen gönüllü yaptığında herkes kazanır. Gönüllü ol, geleceğimizi birlikte yaratalım.